Arkadaşlar ee, kapanmış Üzgünüm En baştan o videonun kaldığı yerden Bastı şey yapmayacağım Üzgünüm arkadaşlar Ekstra bir video da koymayacağım İşte e, kapanmış Ye Yerim yok Yani Başka yerden bulup izlersiniz arkadaşlar Ben kaldığım yerden devam edeceğim Zaten bilgisarım ara sıra Tolgasından dolayı kapanıyor Girecek hala Leninbay'a bundular. ya. Neyse arkadaşlar like atmayı, sağdan abone unutmayın. Görüşürüz üzere bay bay.